Nasreddin Hoca fıkralarında bugün sizlere Hoca ve üç hırsız hikayesini nakledeceğiz. Herade istedin. Coha Nasreddin Hoca, Coha Arapçada kullanılan Nasreddin Hoca kelimesinin karşılığıdır arkadaşlar. En yezebe gitmeyin ile suqi çarşıya, pazara liyebi'a satmak için li, ebeb bildirem bir harf ve fiil muzarın sonunu nasp minel mansubat nasb edatlarından da liyebi'a satmak için kârûfuhu koyununu koçunu satmak için ve yeşteri, ves, satın almak için ne'ceten Dişi bir koyun bedelen ona karşılık binhu ya koç, koça, koça, koça karşılık bedel olarak dişi bir koyun almayı istedi. E, liteli de doğursun diye, burada li yine sebeb bildiren bir hak, liteli de e, doğursun diye lehu ona hirafen koyunlar, kesireten çok koyunlar doğursun diye dişi bir koyun almak istedi. Rekibe himara Rekibe bindi Coha Nasreddin Hoca himarahu eşeğine himarahu kendisine dönüyor. Yani kendi eşeğine bindi ve rabata ve rabata ve bağladı ribat bağlamak gözlemi. El-Kharufe koyunu bir hablin bir ip ile ve va'da ve koydu bir rakabetil harmu fi koyunun boynuna koydu boynunda koydu cerasen bir zil ceras medreseti okulun zili cerasul bebi kapının zili li inne mutmain olmak için kanaat getirmek için ile nehu şüphe yok ki o koyun yesiru Yürüyor. ehu arkasında. Vara, arka, emem, ön. Külleme, her defa, semya her duyduğunda. Sağutal, ceresi. Zilin sesini her duyduğunda boyunun arkasından geldiğine mutmain olmak için boyuna bir zil bağladı. Marra uğradı. Merreye murru uğradı. Coha fasettin hoca bir selefeti üç hırsıza selefeti nususen قال bu hırsızlardan biri dedi ma yüküm. görüşünüz nedir fikriniz nedir lev çalsam çalarsam hazel bu koyunu dune sizsiz ay hisse hissetmek sizin duymaksızın bi bu olayla sahibi sahibi koyunun sahibi hiç hissetmeden ben bu koyunu çalma çalarsam görüşünüz nedir çalmam konusunda görüşünüz nedir ve kale zemiilu arkadaşı dedi ki zemin arkadaş Sir sirkatul harufi koyunun çalılması, emrun basitun emrun bir iş basitun basit bir iştir Lakin fakat, amma ve lakin, mera'yüküme. Siz ikinizin görüşü nedir? Lev seraktu. Çalsam. Elhimara. Eşeği. Ellezi o eşeği ki yerkebuhu. Nasreddin hocanın bindiği eşeği çalsam, çalmam konusundaki fikriniz, siz ikinizin fikri nedir? Kalel lissu selisü. Üçüncü hırsız. Esselis. Üçüncü hırsız. Halen listu's-sâlis ve hırsız dedi ki: Sirkatul harufi, bakın isim tamlaması. Sirkatul harufi koyunun çalınması, vel himari ve eşeğin çalınması. Eşeğin ve koyunun çalınması emrun sehlün, kolay bir iştir. Merâ'yuküme siz ikinizin görüşü nedir? Lev seraktu'l cılbâ bellezî yelbesuhu Gidi entari gidi entari çalarsam üzerindeki elbiseyi çalarsam siz ikinizin görüşü nedir? Her bir hırsız kendi ustalığını arkadaşlarına sunuyor. Bedae başta da ellistu'l evvelu hattatehu. Ellistu'l evvelu birinci hırsız hattatehu planına Birinci endüstri planına uygulamaya başladı. ve yaklaştı. İktarebe yaklaştı bu. Bir hafifetin gizli bir şekilde ve hazerin ve dikkatli bir şekilde gizli ve dikkatli bir şekilde mineral harufi koyla yaklaştı. Bir hafifetin ve hazerin. Ve kat'a kesti halbele ipi ki haula raqabatihi Boyunun etrafındaki, boynunu çevreleyen ipi kesti ve rabat ve bağladı. Bu atıf vavı. Bu işi bu işe bağlıyor. el zili bağladı. Fî zeylil himâri. Eşeğin kuyruğuna bağladı. Hümme herabe bil khârufi. sonra koyununa kaçtı. Vaktefe ve gizlendi. Vecuha nasrettin Hoca mutmainnun emindir ennehu, çünkü o la yezalu, duymak devam etmektedir. Yesme'u, duymaya devam etmektedir. Dekkatil cerasi zilin tınlaması, çalmasını. Dekka yediku çaldı. Ya yani zilin çalmasını, duymaya devam etmektedir. Zil çünkü çalıyor, zira eşeğin kuyruğuna bağlı. C-e rolü geldi. Nöbeti geldi, sırası geldi. 50-sus yani Devrul listesi bu muzaf, bu muzaf değil. Devrul listesi yani ikinci hırsızın rolü geldi. Ve benim esnasında, bu o vakit yani o esnada, yakteri bu yaklaşıyor, yaklaşıyordu minjoha ve himari, minjoha ve himari Eşeğine ve hoca yaklaşıyordu o esnada yavaş yavaş. Nezara baktı joha Hoca, halfehu arkasına felem yecit, görmedi. Lem, fiil-i başına gelir, fiil-i anlamını olumsuz madde çevirir, son de ne yapar? Cezmeder. lem yecit, el oyunu görmedi. Nesele indi, cuha min, ala zahril himari, eşeğin sırtından indi. Vraha ve gitti, bir peythu. aramaya gitti, hune burada ve hune ki orada. Burada, şurada aramaya gitti. Ve sorsun nes ve insanlara soruyordu. Anil Harufi Koyunu bile fayd edin, faydasız bir şekilde. Çünkü kimse görmemişti. Dikkatle listus seni ikinci hırsız yaklaştı, min cüha Kocaya yaklaştı ve "Kale lehu ve ona dedi ki Ra'eytu reculen bir adam gördüm yeccuru halfehu peşinden sürüklüyordu çekiyordu harufen bir koyun duve yecri ve koşuyordu fi ittijahi suhi, Çarşı yönünde koşuyordu hızlı bir şekilde. Vasuhumu zihmetun çarşıda kalabalıktır. Utruk terk et bırak li bana himaraka Eşeğini Ahrisu leke. Senin için ben koruyayım, muhafaza edeyim. Haris bekçi demek arkadaşlar. Ben ona bekçilik edeyim. Hatta ta ki Te'ude dönünceye kadar ben senin eşini bekleyeyim. Esri'i yaracül. Yaracülüm. Adam, çabuk ol. Table önce Eyyabii allissu Eyyabii allissu'l-kharufe Hırsız satmadan önce bir asatması satmasından önce, el koyunu hırsız, satmadan önce acele et adam, diyor. Esra'a cüha, hoca nasileti hoca, hızlandı, çabuk davrandı, ile suhi, çarşıya, çarşıya hızlı gitti, ve behese, ve aradı, an-kharufi, koyununu, felem yecit, onu bulmadı. ye ise se hoca umudunu kesti, Varaca döndü. Felem Yecit er recle Ne adamı ne de eşi bulamadı. Bulmadı. Karara karar verdi Cuha. Mustafaettin Hoca en yaude dönmeye ile beytihi evine. Lakin, lakin amma velakin el lisal -sel, üçüncü 3. hırsız. Lakin arkadaşlar İnne, inne, la, lai, la, al, bunlar, feni, e, ism, pardon, özür diliyorum, isim cümlesinin başına gelir, ismin haber refede. Lakine, lissa sel ise, üçüncü hırsız, ama belki üçüncü hırsız, kane, kane, kat sebakahu, ondan önce vardı, vajelse ve, ve oturdu yan tazirhu, onu beklemeye başladı. Yani oturarak onu beklemeye başladı. Ale hafeti birin, bir kuyunun başında, bir kuyunun kenarında. Hafeti, tabir caizse uçurumun kenarı, derin bir şeyin kenarı anlamında. tarihi yoldaki bir kuyunun kenarında, kıyısında onu beklemeye başladı. İktarabe cuha, cuha yaklaştı Nasreti önce minallıssi hırsıza. Fevecedehü onu gördü, buldu, yepki ağladığını gördü. Bir şiddetin şiddetli bir şekilde ağladığını buldu. Ağlarken buldu. Ve yakulu ve şöyle diyordu kim? Hırsız. Ya hasrati vah canım vah garibim vay canım daat kayboldu. Hayati hayatım kayboldu. Vah hasratı. Ben ne yapayım? Hayatım kayboldu. Ya veyli minel veziri. Yazıklar olsun vezir beni ne yapacak? Minel veziri. Kale cuha, Nasrettin önce dedi ki, fi nefsi kendikene. kendine, en sonunda ve buldum. Me bir adam musaben misli. Benim gibi bir musibete uğramış bir adamı en sonunda buldum. Yani damdan düşen halinden, damdan düşen anlar. Ben damdan düştüm, bu da damdan düşmüştü. La büdde hiç şüphe yok ki ennehu muhakkak ki o fakade şeyen bir şey kaybetti. gâliyen, pahalı ve seminen ve değerli. Hiç şüphe yok ki bu adam değerli ve pahalı bir şey kaybetmişti. Tekaddeme Cuh'a nasilt ilerledi, tekaddeme ileri geçti. Minerreculi adama doğru ve se'elehu ve ona sordu an sebebi bu kâihî. En sebebı eyi ağlamasının sebebini sordu. Niçin ağladığını sordu. Ve halisu hırsız cevap ede. Sakata minni benden düştü. Bihezel biri bukuya kuyya kisen bir eskiden paranın koy, konduğu kese vardı arkadaşlar. Ona kis diyoruz. Kese torba filan anlamda. Kisel kisel veziri. Evet, vezirin cüzdanı, vezirin kesesi düştü. Wafihi ve onda elf bin dina var. Yani içinde bin dinar olan vezirin kesesi şu düştü. Saati vereceğim. Men yuxrju kim çıkarırsa çıkaran kişiye vereceğim. Benim li benim için çıkaran kişiye vereceğim. Yani el kise Keseyi benim için çıkarana vereceğim. Aşrata denanir on dinar vereceğim. Mükâfâten lehu Müka ona mükafat olsun diye. Yani onun mükafatı olarak kim benim için bu keseyi buradan çıkarırsa ona on dinar vereceğim. Feriha cuhâ. Cuhâ sevindi. Nasrettonca sevindi. Ve kâle nefsi ve kendi kendine dedi. Li nefsîhi. Tezîhi bu bu dinarlar 10 tane dinar 10 dinar el on 10 dinar eto auviduni karşılık verecek an hasarati kaybımı karşılayacak kaybettiğimi karşılayacak bil harufi koyun hakkında ve himar ve eşek yani Koyun ve eşekle ilgili kaybettiğimi, zararımı karşılayacak diyor. Bel bilakis seni tümekkinuni bana imkan verecek. Bel bilakis demek, min en eşleri satın almamla en ne'cete dişi koyunu, elleti uriduhu, istediğim dişi koyunu satın almama da imkan verecek. Ve himaran ve bir eşek satın almamı da sağlayacak, imkan verecek. Ekva daha kuvvetli ve esra'u ve daha süratli. Min himari eşeğimden daha güçlü ve daha hızlı bir eşek almamı sağlayacak. Tabi sonunda diyor ki emma Cuh'a Nasrettin Hoca'ya gelince bu işin sonunda. Fakat ade muhakkak ki döndü ile beytihi evine ve huve min elberdi ve soğuktan titrer bir haldeydi yani soğuktan titrer bir halde evine döndü ile harufin koyunsuz ve la eşeksiz ve la cilbabin kıyafetsiz bu olayın sonunda Nasrettin Hoca Koyunsuz, eşeksiz ve cilbapsız yani kıyafetsiz nedir? evine soğuktan titrer bir vaziyette döndü. Bugünlük videomuz burada sona erdi. Yeni videolarda görüşmek üzere.